Merhaba Işıl Hanım, bugün nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Bugün influencerlarımızdan size gelen bazı sorular var. Sizden bu soruları yanıtlamanızı rica edeceğiz. Benim doktor Işıl Hanım'a bir sorum olacak. Cildimde ufak tefek lekelenmeler gözlemliyorum. Dişimde daha genç olduğunu düşünürsek bu lekeler neden oluşuyor Işıl Hanım? Ve de bunlarla baş etmek mümkün müdür? Çok teşekkürler. Cilt lekelerinin en önemli sebebi güneş. Bu nedenle de yıl boyunca sadece yaz aylarında değil, düzenli güneş korunması en önemlisi. Buna ek olarak tedavi için kullanılan bileşiklerin gece, gündüz, ayrımının yapılarak kullanılması, rutinimize yer alması oldukça önemli. Genel olarak unutulan bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Araba camlarından ve ev pencerelerinden geçen güneş ışınları da lekelenmeye sebep oluyor. Bu nedenle kullanacağımız nemlendiricilerin güneş koruyucu faktörü içermesi de oldukça önemli. Yaz aylarında ise plajda 2 saatte bir güneş koruyucunun yenilenmesini öneririm. Işıl Hanım merhaba, ben Çizem. Size ufak bir sorum olacak ışınlarının gündemizi en hızlı yaşlandıran şeylerin başında geldiğini biliyoruz. Bundan korunmak için de SPF ürünler tercih edilmesi öneriliyor. Peki SPF tam olarak nedir? Hangi ışınlardan korunmayı ifade eder? SPF'nin açılımı Sun Protection Factor, daha rahat anlatılması için şöyle açıklayabilirim. Koruma ile kızarıklık oluşması için geçen sürenin, korunmasız olarak kızarıklık oluşacak süreye bölünmesiyle elde edilen bir değer. Örneğin, SPF 10 ile 10 dakika güneşten korunurken, SPF 50 kullanımıyla 50 dakika boyunca güneşten korunabiliriz. Bu nedenle günlük rutinimizde SPF 15 üstü güneşten koruyucu kullanımını, plajda ise SPF 30 üstü güneşten koruyucu kullanımını önermekteyim. Çok teşekkür ederim Cevap için. O zaman çok kısa son bir sorum daha var. Cildimizi güneşten korumak için nasıl nemlendiriciler tercih etmeliyiz? Yeterince sürmek kaydıyla içerisinde filtre olan nemlendiriciler güneş kremi yerine geçer mi? Burada önemli olan öncelikle güneşten koruyucu içeren nemlendiricilerin kullanılması. Yine cildimizde antioksidan özellik gösterebilecek nemlendirici içerikleri de oldukça önemli. Bunlar da A, C, E vitaminleri ve ek olarak da nemlendirici desteği, hiyelonik asit. Neoglikozamin ise yeni tanımlanan bir bileşik, lekelerin oluşmasını önlemekte ve lekeleri tedavi edebilmektedir. Çok teşekkür ederiz. Buradan izleyicilerimize son olarak göndermek istediğiniz bir mesaj var mı? Cilt bakımının gerçekten en önemli sırrı günlük ritininize sadık kalmak. Bu nedenle sabah akşam bakımımıza muhakkak özen gösterelim ve güneşten korunmayı ihmal etmeyelim. Nitricina.